Merhaba, depo yönetim sistemine ardından raf yeri fişi ekle, raf çıkış fişi ekle seçeneğimizi seçelim. Fiş bilgilerini seçelim. İlgili belgeye ait numara alanından manuel seçim yapabileceğimiz gibi listeleme ekranını kullanarak da seçim sağlayabiliriz. Satışını gerçekleştirdiğimiz faturanın seçimini listeden sağlayalım. Başla seçeneğine tıklayalım. Kalemler sekmesine geldiğimizde K ikonuna tıklayarak faturamıza ait stokumuzun seçimini sağlayalım. Mevcut raf yerini görüntüleyebilmek için araç ikonuna tıklayalım. Hangi raftaki stok çıkışını yapacak isek seçimini sağlayalım. Ardından işleme ekle diyelim. Aynı işlemleri diğer stok içinde gerçekleştirelim. Mevcut raf yerini görüntüleyebilmek için araç ikonuna tıklayalım. Hangi raftaki stoğun çıkışını yapıyor isek seçimini sağlayalım. Ardından işleme ekle diyelim. Yapmış olduğumuz işlemleri işlemler sekmesinden kontrol edebiliriz. Raf transfer fişi için Raf transfer fişi ekle seçeneğine tıklayalım. Barkod butonuna tıkladığımızda, mobil cihazımızla transfer yapacağımız ürünün barkodunu okutabileceğimiz gibi, yanındaki butona tıklayarak da ilgili ürünün, Barkod, seri veya lot numarasının girişini sağlayabiliriz. İlgili ürünümüzün barkodunu okutalım. Mevcut raf yerinin seçimini sağlayalım. Ardından hedef raf yerinin seçimini yapalım. İşleme ekle diyelim. Transfer fişimiz tamamlanmış olacaktır.